Aldatma travması nasıl atlatılır, acı nasıl bilgiye dönüşür bunları sizden alalım efendim. Tamam hocam inşallah. Evet aslında bize böyle bir sorunu yaşadıktan sonra gelen çiftlerin aslında hep sordukları şey tekrar yeniden birbirimize güvenebilir miyiz Hı. ve yeniden bir geleceğimiz olabilir mi? Yeniden aldatır mı? Yeniden aldatır mı? Bununla birlikte aldatma sürecine de bir bakmak gerekiyor Tabii. hocam. Yani bir kişi yeniden bu bir aldatma meyili, bir alışkanlık, bir davranış modeli midir? Yoksa e, gerçekten bir kaza mıdır? Ya. Yani bir direksiyonun kontrolden çıkmasıyla meydana gelmiş bir kaza mıdır? Mesela bir danışanımız vardı Aynur Hanım. Kendisi 50 yaşlarına gelmiş bir bayan. İlk aldatmayı hamileliği esnasında yaşıyor. E, oradaki eşinin Bahanesi diyelim. Ee, işte e, cinsel ilişki esnasında sana ve çocuğa zarar vermekten korktuğum için yaptım gibi. Ben gerçekten de doğru olabilir. Hı hı, belki böyle bir düşünce yapısı Kaygıları olabilir. yönetemezsek. Pardon bu ikincisiydi hocam. İkincisi. Bir birincisi hatta birinci aldatma sebebi de işte çok erken evlendik ve e, ne yaptığımı bilmiyordum bir arayış halindeydim tekrar gibi birinci sebep. İkincisi hamilelikte gerçekleşen bir süreç. Üçüncü süreç daha sonra bir yaş dönemindeydim. E, aldatması. Yani antropoz dönemi antropoz gibi. dönemindeydim aldattım. Daha sonraki dördüncü aldatması oğullarının bir trafik kazası yapmasıyla e, işte ben depresyona girdim o yüzden Psikolojim aldattım. Bozuldu, o Psikolojim yüzden. bozuldu. Aldattım. Son aldatması da gerçek aşkı buldum. Allah <gülüyor> <gülüyor> Hayatımın aşkıyla karşılaştım deyip 50 yaşında Aynur Hanım'ı tek başına bırakmasız. Ölür müsün öldürür müsün ha, tam değil. O yüzden e, aldatma affedilmeli ya, mi? Bir ya. aldatan bir aldatma bir daha aldatır mı? Aldatmanın arkasındaki gerçek motivasyon nedir? Oradaki aldatmadan bir anlam çıkarıp biz gerçekten evliliğimize yeniden yeni baştan e, olması gereken en güzel haliyle devam edebilecek miyiz?